Hey oradakiler. Beyazat konuşuyor. Acelem olduğu için çok fazla konuşamayacağım kusura bakmayın. Çünkü benim için her şeyi hareket etmek ve hız demek. Etrafa bakıyorum da orada burada yatan ve vakit öldüren çok fazla hayvan var. Ben onlardan değilim. Koşmalıyım koş koş koş koş koş. Ne kadar hızlı koştuğumu nasıl anlayabilirsiniz biliyor musunuz? Boynumdaki damarlara bir bakın. Kuyruğum adeta bir kamçı gibi sallanıyor. Yerden kuvvet alıp ileriye doğru fırladığımda bacaklarımdaki kaslara ne kadar da gergin bir görüntü geliyor. Baksanıza gergin bir yay gibi. Tabii ki resmin büyük bir bölümü benden yani attan oluşuyor. Resmi yapan sanatçı neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olmaya çalışmış. Üzerimdeki adamı da merak ettiniz o kadar önemli değil. Adama kırmızı kıyafetine ve başındaki kurderiye bakarsanız ne kadar hızlı koştuğumu anlayabilirsiniz. Sanatçı bu detayları bilerek eklemiş. Üzerimdeki adam ayakkabılarını ve bacaklarını daha hızlı koşabilmem için kendine doğru çekmiş peki ayağındaki garip altın rengi ayakkabıları görebiliyor musunuz ne bot ne sandalet anlayamıyorum zaten neden bana soruyorsunuz ki ben ben ayakkabı bile giymiyorum ah, merak ediyorsanız eğer adamın ayakkabılarına Romalı sandaleti denir arkadaşlar bunu da hemen söyleyeyim. Eğeri bile olmadan bu adamın üzerimde işi çok zor. Hey, kulağıma dikkat et adam. Sen artist gibi izleyicilerimize bakabilirsin ama benim gözümün yolda olması gerek.